Angular'da geliştirme yapabilmek için bir editöre ve bir de node'a ihtiyacımız var. Editör bizim kodlarımızı yazdığımız, onu compile ettiğimiz, klasörleyebildiğimiz, o klasörlere rahat erişebildiğimiz, referanslar ekleyebildiğimiz, kod yazmamıza yardımcı olan ortamlardır. Normalde siz bir kodu genellikle basit bir metin dosyasında yazıp onu ...ihtiyaç dahilinde derleyebilirsiniz. Bu Java C Sharp kodları için de geçerlidir. Ama editörler vasıtasıyla daha rahat kodu yazarız. İşte şu ekranda sağ tarafta gördüğünüz gibi... ...işte kodlar düzenlidir, renklendirilmiştir. Bir IntelliSense dediğimiz, bakın bir açılır kutu var. Orada bize yardım ediyor. Yazmak istediğimizle ilgili tamamlama yapıyor. Bunun için önemlidir. Visual Studio Code alternatiflerden bir tanesi. Yani siz başka editörlerde kullanabilirsiniz. Eğer sevdiğiniz başka editör varsa, burada bu eğitimi izlerken bu dersleri kendi editörünü de takip edebilirsiniz. Ama Visual Studio Code Microsoft'un geliştirdiği ücretsiz, hem Linux hem Windows ve hem de Mac ortamlarında kurulumu olan bir uygulamadır. Oldukça da kullanışlıdır. Hatta benim kişisel olarak Visual Code ile ilgili e, ileriye dönük e, bir düşüncem var. O da hani e, Microsoft'un bu e, editör anlamında ciddi bir yatırım yaptığı ve e, güzel bir vizyona sahip olduğu bu kişisel görüşüm. E, zaten oldukça yaygın Visual Code. E, artık ...diğer Angular veya diğer script geliştiricilerin de ben sıkılıkla Visual Studio Code'u kullandığını görüyorum. Visual Studio Microsoft tarafından geliştirilmiş bir IDE iken... Visual Studio Code da aynı şekilde yine Microsoft tarafından. Bir isim benzerliği var burada ama... ...klasik eğer bildiğiniz Visual Studio veya duyduğunuz Visual Studio Code, Visual Studio değil bu. Tamamen basit bir editör. Bu bağlamda ücretsiz olarak indirebileceğiniz link kod.vus.com. Kurulum oldukça basit. Herhangi bir şey yok, bir zorluğu yok. Download for Windows veya açılır kutudan MacOS veya Linux ortamları için istediğiniz 64 veya 32 bit ortamlar için kurulum gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun dışında bir diğer ihtiyacımız olan kurulum ise Node kurulumudur. Bunun için de node.js.org sitesine gittiğiniz zaman kurulum olarak ben genellikle küçük olan versiyonu daha sabit olduğu için küçük olan versiyonu kullanıyorum ama siz istediğiniz versiyonu kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Peki node ne işe yarıyor? Aslında node oldukça büyük bir paket ve aslında bu eğitim içerisinde, bu dersler içerisinde biz e, Node'u sadece işimizi görecek kadarını kullanacağız. E, Node ile JavaScript uygulamalarını aslında e, çalıştırabiliyorsunuz. Yani yayını alabiliyorsunuz. E, veya işte Node'un Package Manager vasıtasıyla NPM diyoruz ona bakın burada. NPM vasıtasıyla da işte Angular'da ihtiyaç duyduğumuz paketleri yönetebiliyoruz. Bunların birçok alternatifi vardır ama Node ...şu an günümüzde oldukça e, popülerdir. Bu bakımdan e, biz Node'u sadece paket yönetimi için... ...bir de yaptığımız bir uygulamayı e, hızlıca e, build edip... E, test, ...test ortamında e, yayınlayıp... ...işte yaptığımız uygulamanın nasıl sonuçlar verdiğini... ...görmek için kullanacağız. Bu kadarını kullanacağız. Bu bir node dersleri değil bu. Ama Angular geliştiricinin bileceği kadar da... ...nodu burada görüyor olacaksınız. Burada yine kurulumunu hızlıca... ...istediğiniz versiyonu kullanarak... ...ben dediğim gibi küçük olan versiyonu kullanıyorum. Kurulumu hızlıca geçebilirsiniz. Basit bir kuruluma sahip bu da. Bu ikisi benim makinemde zaten olduğu için... ...ben kurulum yapmıyorum. Siz hızlıca e, kurulum dosyasını indirip, kurulum dosyasına tıklayıp e, basit bir iki adım e, sonucunda bunu dediğim gibi kurabiliyorsunuz.